Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar en son sayfa 72 de kalmıştık. Ahrece cüzriyete ademe min sudbihi ifadesinden. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Yani e, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin iman kavramından anladığı tek bir anlam yok. Ama çok farklı açılardan bakıyor. Bunu bütün metinlerinde görüyoruz. İmanın sabiteler açısından ona iman diyebiliyor. Burada olduğu gibi insanın fıtratını nitelemesi açısından iman diyor. Yani i̇nsanın bunu bir bilişsel ve duygusal bir süreç halinde işletmesine de iman diyor. Tamam Çok farklı açılardan bakarak bir açıklama tarzı ortaya koyduğunu görüyoruz. Gerçekten yani imanı bütün yönleriyle en iyi şekilde Açıklayan alim diyebiliriz. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye. Evet. Ve ahreca zürriyete Ademe min allah Teala Hazreti Adem'in zürriyetini yani Hazreti Adem'in çocuklarını onun sülbünden çıkarmıştır. Ala suveri zürri Ne olarak? insan suretinde onun soyundan çıkarmıştır. Fe cealahum Onları akıllı olarak geldi. Onları akıllı varlıklar kılmıştır. Fehatabahum <gülüyor> onlarla onlara hitap etmiştir. Onlarla muhatap olmuştur. Ve emarahum bil imani onlara imanı emretmiş ve nehahum anil kufr'i küfürden de sakındırmıştır. küfrü de yasaklamıştır. فَأَقَرُّوا bir بِرْرُبُوبِيَّتِ Onlar allah Teala'nın Rablini ikrar etmişlerdir. Yani yine burada fıtrata atıf var. Yani insanın fıtratı bir yüce yaratıcı fikriyle yaratılmıştır. Bunun tabiatında bu vardır. Yani bir anlamda bu Misak ayeti var ya nerede? Araf'ta mı geçiyordu? Alimli'a suresinde mi geçiyordu? Buraya da işaret var. Fakane deli ke minhum imana. Bak bu fıtratı da iman oların dişinden görüyoruz burada. Bu onların imanı olmuştur. Fuhum yule ne ala tilkel fıtrati. Bu fıtrat üzerine doğmuşlardır. Woman kafara bade deli Bundan sonra kim küfre girerse. Fakat betene ve gayara. Ne yapmıştır bu imanı tabiatında olan bu imanı değiştirmiş e, değiştirmiştir yani bettele ve yere değiştirmek demek aralarında şöyle bir fark var e, bettele bir şeyi alıp onun yerine başka bir şey koymak, yere aynı şeyin yapısını değiştirmek olarak ifade edilir. E, böyle bir şey yani küfre küfür küfre giren yani küfri terbiyeden e, bu fıtratının yapısını değiştirmiş yani onun hakikatine hürmetsizlik etmiş olur diyor kim de iman eder ise ve tasdik eder ise fakat sebete aleyhi ne yapmış olur? o fıtratının gerçekliği üzerine sabit olur yani e, fıtratının gerçekliğine hürmet etmiş olur ve devam ve devam ve ona devam etmiş olur. Evet. Ve nam yüjbir ahdan min khalqi'ye al al ve la al imani. Evet. Allah Taala kullarından hiçbir kimseyi ne küfre, ne de imana zorlamıştır. Yani zorlamamıştır. Bu tamamen insanın seçimine açık bir olaydır ve bu nettir. Daha önce de açıkla, açıklamıştım hatırlarsanız imkanlar skalası diye bir kavram. Yani Allah'ın ilmi bunun açıklanması bağlamında yani e, her şeyin kanunu, yasası yazılmıştır. Bir şeyin noktasında olabilecek bütün ihtimallerin bilgisi vardır ama bu ihtimallerden birini seçmek bu belirlenmiş değil. Bu tamamen insanın iradesine bırakılmıştır. Yani insanın iradesi bu seçmeye yazgılıdır. Öyle diye. Vela halagahum mu'minen vela kafiran. Bak şimdi artık burada imanın şeyi, çerçevesi değişti. Biraz önce bu fıtrata iman diyordu. Burada kastettiği iman veya küfür nedir? Fıtrat değil artık. İnsanın tercihiyle ortaya koyduğu tavrı Değil mi? Ha, allah Teala kullarını bu şekilde yani mümin kimliğinden tercihe dayalı bir fiili yapmak anlamında mümin veya kafir kimliğinden ne yapmamıştır? Yaratmamıştır. وَلَكِمْ <gülüyor> خَلَقَهُمْ Bak Onları ne yapmıştır allah Teala? Bunları bireyler olarak yaratmıştır. Hepsini ayrı ayrı bir birey olarak yaratmıştır. Yani nötür olarak yaratmıştır mümin ve kafir kimliğinde değil ne tür insanlar her birini nevi şahsına münasib birer birey olarak yaratmıştır. vel imanu vel kufru iman ve tüzdür fiilül kulların fiilidir. ve ya'lemullahu Teala men yakfuru fi hâli kufrihî kafir Allah-u Teala küfre gireni küfrü durumunda kafir olarak bilir. Fe iza amana ba'de zalika bundan sonra iman eder ise alimehu mu'minen fi hali imani Yani o imana halinde onu mümin olarak bilir. Ve ahabbuhu min yani şu olmaksızın onu sever min olduğunda en ya teğayyere ilmuhu ve sıfatuhu. ilmi ve sıfatında bu sıfatında herhangi bir değişiklik olmaz. Hani dedim ya yani o imkanlar sıkalası o imkanlar sıkalasının belirleyen yalnızca Allah'tır. Bütün ihtimaller insanın tercih edebileceği bütün ihtimaller bu ihtimaller Allah'ın bilgisinde hepsi Allah'ın bilgisinde olması itibariyle İnsan hangisini seçerse seçsin. Dolayısıyla burada herhangi bir değişiklik Allah'ın bilgisinde değişiklik olmuyor demek istiyor. Ha, beğenelim, beğenmeyelim. Bu da e, gerçekten önemli bir şeydir. E, açıklama tarzıdır. Yani e, İlham-ı bu hakait risalelerine bakıldığı zaman aslında onun odaklandığı nokta şu. Yani Allah'ın alemle ilişkisini temellendirmek, ilkesel bir zeminde temellendirmek, buna odaklanmış vaziyet. Yani sıfatları tasnifinde bile bunu e, görüyoruz. Anlatabildim değil mi? Bunlar önemli noktalar. Ve cemiyetin faal, ibadî, mineral hareketi ve sükûni kulların bütün fiilleri, hareket ve sükun gibi bütün fiilleri kesbuhun alel hakikati yani gerçekten bunlar kulun keşfetmesidir. Yani keşfetmesi ne demek? Bunları yaratması demek değildir. Nedir o? O imkanlar skalası içerisinden tercih edip yapması demektir. Yapması fiil yaratması değil o fiili gerçekleştirmesidir. Fiil kim, kim yaratıyor? Ve Allah-u Teala Halik'u. Fiilleri yaratan kimdir? allah Teala. Ve hiye kulluha bütün bu fiiller bi meşhiyetihi ve ilmihi ve kadaihi ve kaderihi. Bütün bu fiiller gerçekleşmesindeki söz konusu olan sıfatlar. Bütün bu fiiller bak, bir gerçekleşmesinde dileme sıfatı var ilim sıfatı var, kaza ve kader sıfatı var, yani dikkat ederseniz yani e, ta en başından en sonuna kadar bir süreci açıklıyor aslında saydığı sıfatlar işte dileme aşaması ondan sonra e, dileme nereden gerçekleşiyor, işte o bilgisindeki e, şeylerden gerçekleşiyor Ve bunun e, işte o belirlediği ölçüye göre var edilmesi. İşte o ölçü hepsi bir bütünü ne yapıyor? Burada ifade ettiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. <gülüyor> iyilik yani kulun Allah'a itaatkar olması kulluha <gülüyor> bütün bunun <bunların> hepsi vâdkânet vâcibeten bi emrillâhi <gülüyor> taala Allah'ın emriyle kula zorunludur ve bi muhabbetihi ve bi rıdahu ve ilmihi ve meşiyetihi ve kadaihi ve takdirihi yani yine bütün bu sıfatlar ilim, dileme, kaza, kader, rızası, muhabbeti bak diğer kötü fiilden farklı olarak iyi fiilin gerçekleşmesinde ne var? Allah'ın muhabbeti, rızası, sevgisi ve emri var ama bütün fiiller için iyi ve kötü ayet etmeksiz kullandığı zaman burada neyi söylemiyor muhabbet ve rıza'yı da söylemiyor. Aslında bu işte muhabbet ve rızanın zikredilip zikredilmemesi o işin tabiatını, o, o iş için konulan e, ne diyelim ölçüyü de ifade etmiş oluyor. Tamam. Yani bu itibarla Allah'ın e, iyiliği merkeze alan bir tanrı kimliğini de e, ortaya koyan bir şeyi var burada çerçevesi var. Evet el günahlara gelince kulla bütün bunlar ilmihi ve kadarihi ve takdirihi ve meşiyetihi. Allah'ın ilmi, kazası, takdiri ve meşiyetiyle gerçekleşir. La bi muhabbetihi ve la bi rızahu ve la bi emrihi. Bu kötü fiillerden Allah'ın sevgisi yoktur. Hoş yoktur, emretmez. Yani her şey bir ölçüye göre olur. Yani aslında buradan hissettiğimiz akla gelen şey bu. Yani bunu da biraz derinleştirdiğiniz zaman ortaya çıkarabiliyorsunuz. Yani biraz daha yüzeysel yaklaşıldığı zaman çok farklı anlama biçimleri de ortaya çıkabilir. Evet, nübüvvet konusuna geliyor, nübüvvet konularına şimdi. Günahlardan, günahlardan, ve Âl-i Âlîl, Bütün peygamberler Âlîl, Âl-i Âlîl, Âl-i Âlîl, âl kufri Âlîl, Âl-i Âlîl, Âl-i günahlardan Âl-i Âlîl, Âl-i Âlîl, münezzehtirler. Bunları işlemezler. Bunları yapmazlar. Ha yani insan olmaları itibariyle evet e, imkanları vardır ama peygamber olmaları itibariyle bunları yapmazlar. Bunlar da münezzehtirler. وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٍ وَهَتَاءً <وَخَتَى> Ancak yani işte peygamber olmak daha üst düzey bir bilinci ortaya koyduğu için yani bu derece büyük günahlar işlemezler ancak e, ne olabilir? Yani böyle ufak tefek hatalar işleyebilirler. Zelle dediğimiz e, ufak tefek hatalar işleyebilirler. Ve Muhammedun aleyhissalatuhu vesselamuhu Hazreti Muhammed Habibuhu ve Abduhu ve Resuluhu ve Nebiyuhu ve Safiyuhu ve Neqiyuhu Nedir? Allah-u Teala'nın Sevgilisidir, kuludur, elçisidir, Peygamberidir, tertemiz kuludur, tertemiz, herhangi bir kötülüğe bulaşmamış bir kuludur. Valem ya Budist saneme asla şeye puta tapmamıştır, yani müşrik olmamıştır hiçbir zaman, yani puta tapmamıştır. Valem müşrik, billahi ala turfata aynin katbu yani o kadar vurgulu ifade ediyor ki burayı göz açıp göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa müşrik olmamıştır. Yani hayatın hiçbir anında böyle bir durum söz konusu değildir. Velem tekip Sagireten vela kebireten kattu. Asla büyük ve küçük günah işlememiştir. diye Evet, şimdi eftaliyet teorisi diyoruz. Eftaliyet teorisi. Yani Hazreti Peygamber'den sonra en üstün insanlar kimlerdir? Bunları anlatıyor burada. Ve afdalun nasi ba'den nebiyyine aleyhine salatu vesselamu Hazreti Peygamber'den sonra insanların en üstünü Ebu Bekr'iniz, Düğü. Önce Hazreti Ebubekir'dir. Bekir'dir. Amr bin Hattab el Faruk. Daha sonra Hazreti Ömer'dir. Suma İsmanu bin Affan ez Sonra Hazreti Osman'dır. Suma Ali bin Abi Talib el Sonra Hazreti Ali'dir. Luduanullahi Teala aleyhi mecmaen. Allah hepsinden Razı olsun, abidine, sabitine, al-el hakkı. onlar hak üzere sabit olan, yani hakka hümmet ederek ondan ayrılmayarak kulluk yapan insanlardı. Ve mal hakkı, hakla birlikte hareket edenlerdi. Kemel kenu ne hal üzere derse, hakla yani hak var, olmaları itibariyle, e, netowanlāhum. Cemiyen, onlara o şekilde muamele ederiz. Yani onlar hakkında ileri geri konuşmayız. Onların e, hakikat üzere oluşlarının dışında başka bir şey söylemeyiz diye ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar, burada şunu da gözetmemiz gerekiyor. Yani dikkatlerseniz, e, yani bu bizim klasik e, el sünnet çerçevesi neyse onu görüyoruz yani burada. Yani ister geç dönem olsun, ister erken dönem olsun fark etmiyor. Ee, yani sonuçta bunlar bizatihi kalemin eline, eline alıp yazdığı metinler değil İmam-ı Azam'ın. İmam-ı Azam'ın ders esnasında öğrencileri tarafından tutulan notlar dolayısıyla bu ilerleyen süreçte farklı bir takım durumların olması da dikkatten kaçmamalı. Bunları özellikle ifade etmekte, yani tarihi vakalardan da harekette bunu söylüyor. Mesela yani Hazreti Ali, Hazret Ali, yani Hazreti Ali ona göre Osmanlı'nın daha şeydir. Ne diyelim? Değerlidir. Tarihi şeylerde de kayıtlarda da görüyoruz. Yani Hazreti Ali Ali'yle bunların ayrı bir muhabbeti var İslam madeni. Neyse, yani şimdi bunu tam bu böyledir veya şöyledir diyemeyiz. Çünkü ama e, ara, böyle aralarına baktığınız zaman bir takım şeyleri hissediyorsunuz. Görüyorsunuz. yani Bu noktada araştırmaların derinleştirilmesi lazım. Belki daha net bir takım bir şeyler ortaya çıkabilir. Evet. وَلَا نَذْكُرُوا اَحَدًا min ashabı rasulillahi illa bi khayrin. yani biz Hazreti Peygamber'in herhangi bir sahabesi hakkında ancak hayır söylüyoruz. Başka bir şey konuşmayız. Yani ne demek bu? Ya bu ilk ihtilaflar, siyasi ihtilaflar var ya, bunlara dair herhangi bir görüş belirtmeyiz. Onlar hakkında ancak hayır konuşuruz. Evet şimdi bu e, bununla ilişkili olarak büyük günah meselesi. Yani burada büyük günah meselesi sadece normal bir mümin büyük günah meselesi falan anlamında değil. Özellikle asabın birbiriyle savaşmak, gündeme gelmiş, ele alınmış ve çözüm önerileri ortaya çıkmıştır. Esas şey bu. Yani sahabenin durumunu Hı. açıklamaktır. Anlatabildim mi? وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمَنْ بِذَنْ مِنْ مِنَ الزُّنُوبِ Yani biz bir Müslümanı herhangi bir günahtan dolayı tekfir etmeyiz. وَاِنْ كَانَ kebîraten Yani bu büyük bir günah olsa bile, yani işlediği günah büyük bir günah olsa bile ne yapmayız biz? Bir mümini herhangi bir günahından dolayı tekfir etmeyiz. İzâ lem Ha tek bir şartı var. Tekfir etmemenin nedir o? İşlediği o günahı helal olarak görmeyecek. Yani mümin, evet o günahı işleyebilir. E, tabiatı gereği. Kaflete düşebilir. Ama o işlediği günahı ne yapmayacak? şey olarak görmeyecek. Adını siz getirin. Ee, helal olarak görmeyecek. Helal olarak görürse o onun iman dairesinden çıkmasına neden. Ve le nüzîlu anhu ismel imani. Yani o kişiden, o müminden yani büyük günah işleyen müminden iman ismini biz isimleyiz. Ve müsemmihi müminen hakikaten onu gerçek bir mümin olarak isimlendiririz. Veya yecüz en yakune müminen fâsikan, gayra kâfirin. Gerçek mümindir ama günah istemesi itibariyle bu mümini hasık mümin olarak isimlendirebiliriz. Kâfir değil de hasık günahkar mümin olarak isimlendirebiliriz. Evet. وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ MES üzerine MES MES diyoruz. Başka bir kelime kullanmıyoruz. Yani Özel yapılan bir şey değil mi? Öyle deriden yapılır. Bizim özellikle ihtiyarlar kışın motoru bozmamak için. Yani üşütmemek. Için. Özellikle Bu deriden şeyleri giyerler ayaklarına. Sabah namazı abdest aldıktan sonra o gün yatsı namazını kadar. Evet, yani mes diyoruz buna biz. Messe, mesh etmek. Mes'e meshetmek, Mes'e meshetmek nedir? E, sünnet. Sünnet. Ve teravihü fi leyli şehr ramadan. Ramazan ayının gecelerinde, Ramazan ayının gecelerinde teravih namazı kılmak, sünnetin sünnettir. Yani şimdi burada insan şaşırdı, şaşırabilir, yani niye bunları, bunlar burada geçiyor ki? Yani bunlar ne diyelim fıkın, e, tali konuları burada niye ifade edilebiliyor? Yani e, şunu unutmamak gerekir. Yani her metnin İçinden çıktığı dönem vardır, o dönemi o şartların yapısını da yansıtır. Yani bunlar bir anlamda e, yani kimliği ifade etme tam yani burada eleştiri özellikle şiiliğe karşı Tam var. Şiilikten yani o çıplak ayağı var. Yani biz şii değiliz. Vurgusu şeklinde de anlaşılan Bilirsin arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ve salatu, külkü, Kulli birin ve fercin, mineral müminine. Yani e, ister iyi olsun, ister günahkar olsun, her bir müminin arkasında namaz kılmak caizetim, caiz mümkün. Yani. İyiline ve kötülüğe bak, bakılmaz. Yani her mümkün aşamasında namaz kılına bir. Evet. Ve la naku. Şöyle de demeyiz. Ne demeyiz? İnnel mümine mümin la tuzluhu ve tuzluhu el dunubu. Yani mümine günahları zarar vermez demeyiz yani bir ile işte bir B'den farklı olduğunu ifade eden bağlamında kullanılan için bir ifade. Ama tabii sonuçta Hocam, evet. E, zaman zaman sesiniz kesiliyor. Ben gözlemlediğim kadarıyla böyle geriye doğru gittiğinizde mikrofonla mı konuşuyorsunuz bilmiyorum ama anlamakta zorlanabiliyorum bazen. Yok, mikrofon değil. Şey bilgisayar açıktan konuşuyorum yani hangi hmm, mikrofon belki falan Belki zaman olabilir. Arkadaşlar ne düşünüyor? Belki bilgisayardan uzaklaştığınızda olabilir. Arkadaşlar ne düşünüyor bilmiyorum ama ben de öyle anlıyorum. Hmm. Zaman zaman ıı, kesildiği oluyor. Yani o internet bağlantısından da olabilir, başka şeylerden de olabilir. Ee, yani çok mu oluyor bu? Yok hocam zaman zaman eee ıı, hmm, tamam. kesilince o şekilde. Yani ben e, o zaman e, mümkün olduğu kadar bilgisayara yaklaşayım. Çok fazla uzaklaşmayayım o zaman. O şekilde idare edelim diyelim. Evet. Şu an nasıl? İyi değil mi şu an? Evet hocam gayet iyi. Tamam. Evet. Ve <gülüyor> la şöyle demeyiz. İnnel mu'mine la ve la tadurruhu zunubuh. Yani günahlar mümine zarar vermez. Tabi tabii yani İbam-ı Azam Ebu Hanife'nin mürci olup olmadığı konusu çok tartışılan bir konudur. Yani olduğunu söyleyenler var, olmadığını söyleyenler var. Hatta yani bu Osman elbet diye yazdığı mektup işte onun mürci olmadığını ispatlamaya çalıştığı mektuptur derler. Ayrı mesele. Ondan sonra işte yani mürci mürcidir ama e Ehl-i sünnet mürciyesindendir falan diye söylenir. Mürcilik de kendi arasında ayrılır. Ehl-i i̇şte sünnete yakın mürciyesi, yani bidat mürciyesi falan diye çok farklı şeyler var. Ee, görüşler var. Ama burada net olarak söylediği şey şu, tamam Biz günah, yani e, Müslümanın günah işlemesi onu imandan çıkarmaz. Ama bu demek değildir. Yani. Ee, sırf adı mümin diye ne kadar günah işlerse işlesin tamam, her şeyden korunmuştur anlamında kastetmiyoruz. Bunu da özellikle bu cümlelerle e, vurgulu bir şekilde söylemektedir. Ve la nekulü yine şöyle demeyiz. İnnehu la yedhulun nâre Tehenneme de girmeyecek. Demeyiz. Ve la nekulü innehu Yxludu <gülüyor> fiha cehennemde de ebedi kalacak demeyiz. Ve inkâne fasiqat yani günahkar olsa bile cehennemde de ebedi olarak kalacak da demeyiz. Hangi şartla? Bağda en yahruceminet dünya müminen yani dünyadan mümin ayrılması kaydıyla. Tamam? Yani şart ne? Yani İnsanın iman üzere ölmesidir. Hani kafir, mümin, kafirin karşılığı şudur, müminin karşılığı şudur diyoruz ya, bu konu esma ve ahkam konusu. Yani ahiretteki konumları, yani insan ne üzere öldü, tamam, küfür üzere öldüyse veya işte iman üzere öldüyse yani bu kast edilir. Adam yaşarken günah işleyebilir, küfre girebilir ama... E, Yaşamı bitmeden bu küfründen de dönebilir. burada pas dediler ne? Ne üzere ölmüş? İman üzere mi ölmüş, küfür üzere mi ölmüş. Yani imtihanını hangi kimlikle tamamlamış? El aldığı bağlam o. Eğer mümin olarak tamamladıysa mümininde zaten çeşitleri var. Yani günahkar olan var, olmayan var. Değil mi? Yani ona göre bir açıklama yapıyor. Ha, nedir? Şart işte ya da mümin olarak ayrılmak için. Vela şöyle de demeyiz. İnne hasenatina makbulatun. Yani bizim yaptığımız bütün iyilikler kabul edilmiştir. İndi ilahi de kabul edilmiştir. Veseyyiatina mağfuratun. Ve bütün kötülüklerimiz affedilmiştir. Dedemiz. demeyiz. Kevvil murciyeti, sözünde olduğu gibi, bütün iyiliklerimiz kabul edilmiş, bütün kötülüklerimiz de affedilmiştir de demekz. Yani yukarıdaki bağlamı farklı bir çerçeveden açıklıyor. fakat şunu söyleriz. Bu bayağı uzun bir cümle, farklı farklı. şunu söyler. Men amile hasenet. Her kim bir iyilik yaparsa, cemii şarişerahit diyor. Ya, yani bütün şartlarını yerine getirerek bir iyilik yaparsa. Kaliyeten uyu uyubil müfsidetti. Yani onu bozacak, onun karakterini ortadan kaldıracak, ayıplardan bağımsız. Bunlar olmaksızın yani onu lekeleyecek herhangi bir ayıp olmaksızın bütün şartlarını yerine getirerek iyi bir şey yapar ise vel me'anil muhteletim yani onun hükümsüz kılacak anlamlardan uzak bir şekilde bütün şartlarını yerine getirerek bir iyilik yapar ise velem yubtilha bil kufri ve riddeti. Ve bunu, bu iyiliği işte küfre girerek veya dinden dönerek geçersiz kılmaz ise, hükümsüz kılmaz ise hatta karece minet dünya mu'minen ve dünyadan mümin olarak ayrılırsa yani son nefesi mümin olarak verirse fe innallahu te'ala Allah-u Teala la yubi'uha onun amelini karşılıksız bırakmaz, onu zayi etmez. Bak burada bir edebi görüyoruz, yani direkt ya işte neyse o mutlaka verir falan şeyi demiyor, yani bir edep. Sonuçta varlığın sahibi allah Teala'dır. Ona karşı edepli olmalıyız, mantığının burada işlediğini ne yapıyoruz, görüyoruz. Allah onun amel zayi etmez vel yakbeluha minhu onu kabul eder ve yusibuhu aleyha onu ödüllendirir ve me kevne mine seyyiyati duleş şirki vel kufri yani şirk ve küfrün dışındaki bütün kötülükler şirk ve şüfrün dışındaki bütün kötülükler وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مُؤْمِنَا Şimdi büyük günah işleyin durumuna ilişkin bakış açısını burada ortaya koyuyor. Yani şirkin ve şüfrün dışında herhangi bir günah işlemiş bir kimse. Yani tövbe etmeden gidiyor. Tevbe etmediği ama mümin olarak. Ya yani ne bileyim işte adam, adam öldürmüş mesela. Adam öldürmüş ama tevbe etmemiş bu günahına. Ama şirk ve küfür günahına da girmemiş. Nedir bu adamın durumu? Fe innehu fî meşiyyetillâhi teâlâ. Bu adam Allah'ın dilemesine kalmıştır. Allah'ın dilemesine kalmıştır. İnşa'e azzebehu bin Allah Teala dilerse buna buna cehennem ateşiyle azap eder. Dilerse. Ve inşa yine dilerse de afa onu affedebilir. Ve lem bin binnari aslen. Yani öz itibariyle ona ne yapmayabilir? Ateş azabıyla azap etmeye etmeye bilir. ''Ve'l-riya'u, riya, izâ veqa fî amelin herhangi bir fiilde, herhangi bir amelde riya söz konusu olursa, ortaya çıkar ise riya'karlık, ''fe innehu yubtilu ajrahu o amelin ecrini hükümsüz kılar, karşılığını ortadan kaldırır, ki ellem yakın yapar.'' Yani hiç olmamış gibi kılar. Ve edelik el bu. Yani acep kasıt burada gururlanmak. Gururlanma da böyledir. Yani bir adam bir ameli böyle gururlanarak, kibirlenerek yapıyorsa yani o gurur ve kibiri o amelin ecrini ortadan kaldırır. Evet yani bak arkadaşlar konular karışık diyor Yani bunlar ders ortamında. Veya bir sohbet ortamında gündeme gelen konular. Yani ne, ne dolayısıyla daha dağınık bir şey var, yapışı var, olaya böyle bakmak gerekiyor. Yani dediğim gibi oturulup işte böyle bir kitap düzeninde yazayım, bir organize yapayım, bir kurguyu yapayım, içindekileri belirleyin, öyle bir şey yok. Tamamen spontan, ortam neyse, o sohbet ortamı, ders ortamı neyse ona göre şekillenen bir çerçeve. Evet. E, Mucize ve keramet bahsi buraya geldi. Vel ayatu tabitetun lil enbiya'i Peygamberlerin mucizeleri vardır. Bunlar gerçektir. Vel keramatu lil evliya'i hakkun velilerinde kerametleri haktır. Gerçektir. Ve <gülüyor> ee, ama ki, yani tükünecekler. İşte bu da Allah'ın bir mucize olduğunu gösteren bir mucize. İşte bu da Allah'ın bir mucize olduğunu gösteren bir mucize. İşte bu da Allah'ın bu da ama iyi olmayan kimselerin elin, ellerinde de gerçekleşen olağanüstü durumlar var. Nedir işte Allah'ın düşmanları, İblis, Firavun, Deccal gibi Allah'ın düşmanlarının elinde gerçekleşen bir takım e, mucizevi yani böyle olağanüstü olaylar vardır. Mimma rûye fil ahbâri rivayetlerde geçtiği üzere innehu kâne geçmişte olan ve yakunu veya olmaya devam et la nesmiha ayatin ve la karamat mucizeler ve kerametler olarak nitelendirmeyiz velakin nusmiha bunlar isimlendiririz katva hajatim leh yani bunların yani kelime anlamıyla ihtiyaçlarının giderilmesi ne demek ihtiyaç kastediyor Bu adamlar küfrü tercih etmişlerdir ve küfürde de en ileri dereceye girmişlerdir. Çok azılı kafir olmuşlardır. Yani kafir olmanın tabiatı neyse o tabiat neyi gerektiriyorsa onun yerine gelmesi için Allah onlara bunu verir diyor. Yani normal bir kafir için bak. Söyle müfründe ileri gitmiş kafirler için. Tam tersinden bakın. Işte, mucizedir, keramettir bunlar. Yani imanda, itaatta, zirve isimler anlamında. Yani, demek istiyor ki yani bu iki tarafında zirvesinde bir takım olağanüstü olaylar olur. Yani iyilerde olana işte e, mucize veya bir kötülerde olana işte nedir işte istidrak yerine göre ihanet falan buna benzer şeyler söylenir. Özellikle yani Allahü Teala çünkü Allahü Teala yaptığı hadatı adahi yani bu düşmanlarının hacetlerini giderir çünkü küfür tercih etmişlerdir. İstidraca nehum yani o tercihlerini iyice yerine gelsin diye böyle derece derece gerçekleşsin diye ve ukubeten ve hak ettikleri ceza yerine gelsin diye. Fe yar bihi yani o onunla ne yaparlar övünürler. O şeyle övünürler. Yani o ne diyelim o olan üstü şeyle övünürler. Yani gururlanırlar, kibirlenirler. Ve yezda dunatuyanan ve kufra. Bu şekilde azgınlıkları ve küfürleri de artar. Ve zelike kulluğu câizun ve mümkün. Bütün bunların hepsi mümkündür. Olabilir diye ifade ediyoruz. Evet, yoruldunuz mu atan Takip ediyoruz hocam, yorulmadık. Ha, eyvallah. Ya ben diyorum ki yani çok fazla şeyimiz kalmadı. Bu iki üç sayfalık bir şeyimiz kaldı. Bence bu derste şeyi bitirelim. Fıtrakları bitirelim diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Olur hocam, benim için uygundur. Evet, süküt ikrardandır diyelim. Olur diyorsunuz. Bakayne Allahü Teala nasıl? Bak hiç, hiç uyarmıyorsunuz arkadaşlar bu şeyi ilerletmiyorsun diye. Evet. وَكَانَ اللّٰهُ تَعَالَى خَالِفًا قَبْلَ اَنْ allah Teala yaratmazdan önce de yaratandır. Bu, bu sıfatların ezeliliğine evet. özellikle işaret ediyor. Yaratmazdan önce de yaratandır. Ve razıkan kablê en yarzuka rızık vermezden önce de rızık verendir. Ne demek bu? Eğer bu sıfatları ezeli olmasaydı ne yaratması mümkün olurdu? Ne de rızık vermesi mümkün. Vurguladığı şey yok. E'truyatullah meselesi. Vallahu Teala yura fil ahiret. Allah Teala ahirette görülecektir. Ve yara'ul mu'minun müminler onu görecekler. Allah Teala'yı nasıl? Ve hum fi'd-denneti bi'ayni Yani bu kafa gözleri var ya, yani bu görmenin uyanıklık halinde bir rüya da olmadığı bir işte farklı bir idrak çeşidi olmadığı bildiğim birebir böyle birbirimizi nasıl görüyorsak aynı o şekilde bir görme olmasını, olduğunu kuvvetli bir şekilde vurgulamak için kullanılan bir ifade. Bu kafa gözleriyle cennette oldukları halde müminler Allah'ı görecekler. Nasıl görecekler? Bila teşbihim ve la keyfiyetim. Herhangi bir benzetme olmaksızın keyfiyeti, mahiyeti bilinmeksizin bu olacaktır. Vela yikunu beynehu ve beyne halqihi mesafe Yani Allah ve kulları arasında herhangi bir mesafe olmayacak. Evet geldi imana. Şimdi kalbin bir eyleme olarak iman. Bunun tanımını yapıyor. Ve imanu iman nedir? kulun ikraru ve tasdik iman ikrardır ve tasdiktir. İkrar neyle yapılır? Dil ile. Tasdik kalp ile yapılır. Ve imanu şimdi bak. Burada e, kulun bir eylemi, bir fiili olarak imanı ifade etti. Şimdi imanın farklı bir boyutunu ifade edecek Yani sabiteler açısından imanı anlatacak burada ve iman vel sema yani yerlerin yerin ve göğün ehlinin imanı yani yer ve gök derken neyi kast işte insanlar dinler melekler onların hepsinin bunların imanının imanı la yeziidu ve la yanqusu artmaz ve eksilmez niye artmaz ve eksilmez mincihetil mu'mini bihi İnanılan şey açısından, inanılan şey dediği işte sabit. Allah'a inanıyor, Peygamber'e inanıyor. Ahirete inanıyor. Bunlar değişiyor mu? Bunların gerçeklikleri. Bunlar objektif, reel gerçeklikler. Bunlar değişmiyor. Dolayısıyla bu noktada meleklerinde, insanlarında, peygamberlerinde imanı aynı iman. Eşittir. Dolayısıyla burada atma ve eksilme olmaz. Ama nerede eksin, artma ve eksin ne olur? İnsanın bu imanı bir içsel tecrübe olarak yaşamasında bir artma ve için olur. Onu söylüyor şimdi. Ve yezid ve yengusub min cihat yakini ve tasdik yakin ve tasdik açısından artma ve Yani insan ortaya koyduğu tecrübe itibari bunun ne kadar bir biricik kesinliğe ulaştırmış ve bunun akabinde bunun nasıl ne kadar özümsemiş eğitinde, imanında bunu ne kadar özümsemiş bu açıdan insanın imanında bir artma ve eksilme olur. Bunu her zaman aklımızda tutalım arkadaşlar. Yani e, imanın felsefesini en iyi yapan iman ı Azam'dır ve imanı birçok noktadan ele almaktadır. Yani tek bir, bir çerçeveye mahcup etmemekte arkadaşlar. Evet, vel mu'minûne ne? fil iman. Bütün ve tevhîdi. Bütün mü'minler iman ve Tevhid noktasında eşittirler. Yine aynı imanın sabiteler noktasından bir ifade bu. Mutefâdilûne fil amal. Yani bu imanın yani özümsenen imanın amellere yansıması. Bu noktada nedir? İnsanlar arasında fark vardır. Evet İslam ve iman ve bir din tanımı yapacak burada. Bunlar önemli. Vel İslamu İslam ne demektir? Huve teslimu. Teslim olmaktır. Vel inkiyadu bağlı olmaktır. Li awamirilllahi taala Allah'ın emirlerine teslim olmak ve onlara bağlanmaktır. İslam kelimesinin kökünde bu var. En büyük işte varlığın sahibi olarak en büyük otorite yani tek otorite Allah'ın hükmüne teslim olmaktır. Femin tarihli lügati farkun benel imani ve İslam. Şimdi bir açısından baktığımız zaman iman ve İslam arasında fark var. Yani feministine baktığımız zaman güvenmek anlamı vardır birinde de teslim olmak boynemek anlamda yani dil açısından arada fark var. lakin, fakat burada da şöyle bir şey var. Yani i̇man ve İslam e, aynı şeydir demeyecek ama bunlar birbirinden ayrılması mümkün olmayan şeyler diyecek. Yani iman şey e, içi gösterir, İslam da bu dışı gösterir. Görünen, görünen yüzü ne diyelim yani inin görünen yüzü İslam'dır, görünmeyen yüzü imandır. Bunu ifade ediyor. Ve lekin la yakulu imanun bila islam. İman İslamsız olmaz. Ve la yucedu islamun bila imanin. İslam'da imansız bulunmaz. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Ve ke'z-zahri ma'al batni. Yani e, ne diyelim? Karın ve sırt gibidir. Karın ve sırt gibidir. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Evet. Dinin tanımını yapıyor şimdi. Ve dinu, bu arada ara ara bakayım şey var mı? Gelen var mı? Gelen yok. Ve dinu, din nedir? İsmun baquun ala l ve İslam Yani din dediğimiz şey iman, İslam ve bütün şeriatları kapsayan, bunlar üzere gerçekleşen bir isimdir. Yani bir anlamda insanın tedeyün sürecini ifade eden bir söz konusu burada. Yani iman insanın içsel tecrübesini, bireysel yönünü ortaya koyuyor. İslam kimliğini ortaya koyuyor. Kimliğini, toplumsal kimliğini. Ee, şerai işte o da toplum içerisindeki uygulamalar nasıl davranılacak? Ona dair bir çerçeveyi burada ifade ediyor. Evet. Ne'rifullâhe teâlâ hakkı ma'rifetihi biz Allah'ı hakkıyla biliriz. Allah hakkıyla biliriz. Kema vassafallahu nefsahu fi kitabihi bi cemii sifatihi. Nasıl biliriz? Allah, Kur'an-ı Kerim'de Kitab-ı kendisini nasıl anlatmışsa, nasıl ifade etmişse hangi sıfatlarıyla anlatmışsa biz aynı onlardaki gibi Allah hakkıyla biliriz. İşin özü, bak işin özü nedir? وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ اَنْ يَعْبُدَ اللّٰهِ la حَقَّ اِبَادَتِهِ Esasında yani hiç kimsenin Allah hakkıyla kulluk etmesi mümkün değildir. Küt yetiremez. hu وَأَهْلُ lahu Ona ehil olanlar gibi aslında hiçbir kimsenin yedi kudretinde değil. Niye? İnsanlar eksik vardır. Yani eksik olmaları itibariyle hakkıyla kudruk edemezler. A <gülüyor> welakinde bu. Fakat ya buduhu, insanlar kulluk eder ona bir emli. Yani emli ile. Bu nereden geliyor? Nereden geliyor? Şey yaptı işte. Burada vahyi işaret ediyor. İşte Allah kitabından kitabında anlatıyor. Kitabında anlatıyor bu şeyi, çerçeveyi. Yani o kitabında anlatıldığı şekliyle, işte Hz. Peygamberin tecrübesi, orada gösterildiği şekliyle ki bu insanın kendisi için yeterli olan bir çerçeve, bunu yerine getirdiği zaman kendi çapında Allah'a kulluk etmiş olur. Kema emara kitabihi ve sünneti Resuluhu. Yani kitabıyla Peygamberinin sünnetiyle emrettiği gibi Allah'ın emriyle kul kulluğunu yapabilir. Ve yestavil mu'minun kullhum fi'l marifeti ve'l yakin ve't tedekkuli ve'l muhabbeti ve'l khaufi ve'r recayi ve'l iman. Ha kullar müminler eşittirler. Ne nedir, nedir işte marifet yakin, yakinde yani böyle kesin bilgi, direkt bilgi deniyor bak, yakin ifadesini dinler. yakinde işte tevekkül etme, sevme korku, umut, iman bütün bunlar da eşittiler. yani burada anladığım kadarıyla şunu kastediyor potansiyel itibariyle bütün insanlar eşittir bu potansiyel bütün insanlara e, verilmiştir وَيَتَفَاوَّتُونَ ف۪ي مَا دُونَ الْا۪يمَانِ fi ذَٰلِكَ kulli. Fakat imanın dışında diğer bütün usularda aralarında fark vardır. Burada da neyi kastediyor? Bu potansiyelin işlerlik kazandırılması durumu. Kimisi çok kuvvetli bir şekilde işlerlik kazandırıyordur. Kimisi az kazandırıyordur. Onu burada ifade ediyor. Evet Vallahu Teala mutafaddilun ala ibadihi Allah Teala bütün kullarına lütufkardır. Adilun onlara karşı adaletlidir. Kat yu'ti minas savabi adhafa ma yastaudjihu'l abdu tafaddulan minhu. Yani Allah Teala kuluna e, cömertliği nedeniyle kulunun hak ettiğinden kat ve kat daha fazla sevap, mükafat verebilir. Bu tamamen Allah'ın dilemesine kalmış bir şeydir. وَقَدْ bu ale zembi ve e, günaha karşı da azaplandırabilir. günah nedeniyle adlen, adaleti diye. Allah bu konuda koyduğu yasası nedir? Bir yanlış işlendiğinde onun karşılığı ceza verilir. Bu da adaletidir. Adaleti gereği. وَقَدْ يَعْفُوا <مِن> Dilerse yine Allah'ın cömertliği nedeniyle o günahını da affedebilir. Evet. Şefaat meselesi buraya geldi ve şefaaatü'n-nebiyyi aleyhi's-salatu vesselam hakkun Allah Teala'nın peygamberlerin şefaatleri peygamberlerin şefaat etmeleri hakkun haktır gerçektir ve şefaaatü nebiyyi aleyhi's-salatu vesselam lil-mu'minina'l-muznibina وَلْأَهْلِ, <الْإِقَابَة> المؤمنين, وَلِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمُ الْمُسْتَوْجِبِينَ Peygamberimiz Hz. Muhammed'in günahkar müminlere veli ehlil kebair yani büyük günah işleyenler minhum onlardan nasıl büyük günah el müstevcibina'l ikabe cezayı hak eden bir şekilde Hazreti Peygamber'in şefaat etmesi hakkün sabit. Kesinlikle gerçek. Bu olacaktır diye burada ifade ediyorum. Evet. kaçırdığımız şeyler varsa sorun arkadaşlar. Ve veznul amali bil mizani yevmel kıyameti Kıyamet günü mizanla tartıyla amellerin tartılması hakkı. haktır. Wahaudun Nebi aleyhissalatu vesselam haktır. Yine Hazreti Peygamberin havzu Kevseri haktır, gerçektir. Vel qisasu fima beynal husumi bil hasenati yawm al kıyameti yani hasımlar arasında iyilik yönüyle, iyilikler itibariyle hüküm verilmesi haktır. Ne demek hasımlar arası? Yani burada kul hakkına işaret ediyor. Adam birinin kul hakkına geçmiştir. Hakkını helal ettirmeden ölmüş gitmiştir. Eğer bu adamın iyilikleri varsa yani bu iyilikler alınır. İşte o hakkına geçtiği adama verilir. Onun günahları da alır, buna yüklenir. Bu şekilde bir e, son nihai karar verilmesini kastetiyor. Bak orada işaretecek. Ve لَمْ تَكُلْ لَهُمُ hasenatu <الْحَسَنَاتُ> Eğer o bir başkasının hakkını gasp eden adamın iyilikleri yoksa yani bu Yedi hakkın karşımıza verilecekleri yok ise, fatura seviyeleri onlara hak kazandırır. Yani o hakkına geçti adamın yurhları neyse onun üzerine yüklenir. Bu mümkün bir şeydir gerçekleşecektir diyor. Evet ve cennet ve nargı. Cennet ve cehennem mahlukatânil yevme hali hazırda yaratılmıştır. Cennet ve cehennem hali hazırda vardır. vardır. La yani ebedâ Asla bunlar yok olmayacaktır. Ve la temutul hûlul iynu ebedâ Yani bu cennetteki göz aydınlığı olan huriler. Ölmeyecektir. Hayır, niye sadece bu sayıyı diyor? Dediğim gibi yani o dersin doğası itibariyle adamın bile özel bir soru sormuştun mesela. Onun son cümlesi burada. وَلَا يُفْنَا اِقْعَبُ اللّٰهِ تَعْلٰهِ اَلَا يُفْرَبُونَ اُسْرْمَدًا Yani Allah-u Teala'nın cezalandırması veya mükafatlandırması ebedidir. Asla bunlar son bulmayacaktır. Evet. Vallahu ta'ala Allahu teala, Allah teala yeh'i men yasha'u fadlen minhu. Allahu teala hidayete erdirir kimi dileyeli. Ya i̇şte, hidayete erdirir fadlen. Cömertliğinden ötürü Allahu teala cömertliğinden ötürü ile yani ile dini hidayete erdirir. Ve yudillu men yasha'u adlanhu. Adaleti gereği de dilediğini saptırır. Tam yani sapkınlığa eriştirir. Ve idlaluh yani bu nasıl bir şey yani böyle tutup kulağından aha bak iyi biri veya böyle yani kötülük mü? Hayır yine o imkanlar sıfır diyoruz ya bellediği yasalar üzerinden onu ifade etmeye çalışıyor. Ha, yani e, idlalu Allah'ın saptırması ne demektir? Hizlan Hizlanıdır. Yani terk etmesidir. Yani kulu ondan uzaklaşıyorsa onu terk etmesidir. Hiçbir şekilde ona yardım etmemesi. Teksirul Hizlanı Yani bu Hizlan'ın açıklaması şudur. En yuva kal abde ila ma yartahu min hu olduğu bir sonraza ulaştırmamasıdır. Bu adam zaten tersine gidiyor. Tersine gidiyor. Yani. neyse seçti onu, onu, onu kazanır diyor. <gülüyor> Va vaadumhu o adaleti verir. İhyaz Yasada bu var. Eğer tamam, bir adam düşür, tercih terjetmişse oradan ayrılmıyorsa onun karşılığı nedir? İşte cezadır, azaptır. Adalet bunun gereğidir. Wakeda uqubatul maqzuli alen masiy. Yani aynı şekilde, yani bir günaha karşılık işte terk etmede böyledir. Yani mantık bu şekilde ilerler diye ifade ediyor. Evet, vele yeduğu çok mümkün Haca, değildir. 89. Evet. sayfa bitti. Ha tamam. Eyvallah. Ve le en an Şöyle dememiz mümkün değildir. Nedir o? İnne eşşeytane yeslibul imana minel abdil mu'mine. Yani şeytan kuldan imanını söker alır diyemeyiz. Yani şeytan böyle zorla bastığıyla mümin kulundan Allah mümin kulundan imanı alır diyemeyiz. Yani bu imtihanın gereği budur arkadaşlar. Yani şeytan böyle her şeytan böyle bir zorla bir şey alıyor olsaydı bu imtihan olmazdı. Yani neredeyse şeytan da bir nevi bir tanrı olarak çıkıyor. Yani işin doğasını burada ifade etmiş. Oluyor. Yani şeytan denilen şey aslında nedir? İnsanın zihnine kötülüğü getiren şey, her şey. وَلَكِنَّ قُولُ دَرِسْكِ اَنْ عَبْدُ iman yani Kul ne zamanki imanı bırakırsa yine bunun doğa sonucudur. Pahine idin yslubu o zaman şeytan ondan almış olur diyor yani işin tabiatını doğasını açıklıyor yani belirleyici olan insandır bu konuda diyor. Evet. Ve sualu mümkerin ve nekilin hakun kainun fil kabir. Yani tabirde. Münker ve Nekir'in sorgu, suali gerçekleşecek bir durumdur. Haktır, olacaktır. Ve i'adetul ruhi ila cesedil abdi fi kabrihi yani kabirde kulun cesedine ruhun geri döndürülmesi iade edilmesi hakkın gerçektir, olacaktır. Ve Zavtatul kabri ve azabuhu kabrin sıkıştırması ve burada azab edilmesi hakkun kainun bu da olacaktır, gerçektir kim için? lil kuffari kullihin bütün kafirler için bu gerçekleşebilir ve li usatil mu'minine ve bazı günahkar mü'minler için bu kabirde azap gerçekleşecektir. Evet. Ve kulli şeyin veya ve kulle şeyin zekerehul ulemâ'u bil ferisiyyeti Yani bu alimlerin Farsça olarak zikrettikleri her şey. Min sıfatillahi azze ismi. Yani alimlerin, işte allah Teala'nın sıfatlarını Farsça olarak söylemeleri fecaizul kavli bir mümkündür. Bunlar Farsça söylenebilir. Sival yedi bir Yani yani sadece şey söylenemez. El sıfatı, yet sıfatı söylenemez. فَلَا يَجُوزُ لِرَّجُلْ اَنْ يَفُولَتْ دَسْتِ yani Tanrı'nın eli demesi mümkün, şey değildir, caiz değildir, mümkün değildir. Ama diğer bütün sıfatları Farsça söylemeleri mümkündür diyor. Yani niye öyle diyor? şeyi bilmiyorum. Yani. Çünkü sonuçta o Farisi kökenli, Farsçayı daha iyi biliyor, vardır bir şey bir mantığa, bina söylüyor. Onun nedenini burada açıklamıyor. Ve yecuz en ü enyukâle şöyle denmesi mümkündür Birevi yani bir revî hodâya bir kastı ne onu bilmiyorum. Bu Farsça bir ifade. Azze ve Celle bu şekilde söylenebilir. Bila teşbihin ve la keyfiyetin herhangi bir benzerte yapmaksızın işte bir keyfiyeti, mahiyeti bilinmeksizin Böyle denebilir diyor. Evet yine haberi sıfatlardan gidiyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Ve leysa kurbullahi teala ve la buduhu Yani allah Teala'nın yakınlaşması veya uzaklaşması allah Teala'nın yakınlaşması veya uzaklaşması eee <gülüyor> min tariqi tul mesafeti ve kasriha yani bu Allah yani mesafenin uzunluğu veya kısalığı cinsinden değildir. Allah yakınlaşmasını veya hmm. yani uzaklaşmasını hmm. bir mesafe ölçer gibi ölçemeyiz. Böyle bir şey değil. Nedir peki? Ve lakin alamana kerameti kerameti ve Yani Allah'ın cömertliğini göstermesi veya ondan ne diyelim elini çekmesi nimetlerini esirgemesidir. Ya bilin ki bir insana Allah'ın cömertlik eli değmişse bilin ki Allah ona yakındır. Eğer e, bu böyle tamamen hiçbir şey yok Allah ona hiçbir insanda bulunmamış bilin ki bu adamda nedir? Allah'a uzak bir adamdır. Vel minhu yani biz keyfiyetini bilemeyiz mahiyetini bilemeyiz itaatkar bir kul Allah'ın emrine muti olan kul ona yakındır Ve asi baidun minhu ha, günahkar olan da keyfiyetini mahiyetini bilemeyeceğimiz bir şekilde ondan uzaktır Vel qurbu ve budu yani bu Yakınlık, uzaklık, bunlar ve ikbalu işte gelmek, bunlar nefsaberi sıfatlar. Yaqau al-lunajiy. Tam. Neye göredür? Kulun yakarışına göre değişen bir şey. Kulun yakarışına göre. Kul, kulun Allah'la ilişkisi son derece iyidir kalpten, gönülden bağlıdır. Onun alacağı karşılığı farklıdır. Adam daha yüzeyseldir. Onun alacağı daha farklıdır. Bunu ifade edelim. Ya kardeşe göre değişir. وَكَذَلِكَ fil cenneti, الْجَنَّةِ vukufu بَيْنَ يَدَيْهِ Yani Allah'a işte cennette komşu olmak veya huzurunda durmak da ila keyfiyetin aynı şekilde keyfiyetini, mahiyetini bilemediğimiz durumlardır diye ifade ediyor evet ve'l-Kur'an'u Kur'an-ı Kerim münezzele ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e indirilmiştir ve'huva fil mesahifi mektubun e, musaflarda yazılı olandır Kuran-ı Kerim ve ayatul Kur'ani fi manel kelam, kelam itibariyle, yani söz anlamı itibariyle Kur'an'ın bütün ayetleri, kulluha bütün ayetleri müsteviyetun fil fazileti vel azameti gerek işte ne diyelim fazilet ve yücelik bakımından Değer bakımından bunlar hepsi aynı. Yani burada bir kıyaslama yapılamaz. Şu ayet daha değerli, bu ayet daha değersiz şeklinde bir şey söylenemez. İlla enne, fakat burada şunu da hatırlamak gerekiyor. Şuna da dikkat etmek gerekiyor. Nedir o? ''Libadiha'' bazı ayetlerin ''fadilatı zikri'' ve ''fadilatı mezkuri. Yani o ayetin hem zikri değerlidir yani Bizati o ayetteki sözler, kelimeler değerlidir. Ve aynı zamanda o ayette bahsedilen şey de değerlidir. Ayetin kendisi hem de ayette bahsedilen şey. Ne gibi mislu ayeti, ayet Kursi'yi. Ayeti Kursi gibi. Yani bak. Zaten Kur'an olması itibarıyla değerli. O Ayeti de neler anlatılıyor Allah Teala özel. Allah Teala da bizatiy iyi olması itibariyle iki tane değer bir araya gelmiş oluyor. Yennel mezkura fiha, şu bu ayette zikredilen celalullah taala ve azametuhu. Allah Teala'nın neydir? Eee yücelidir. büyüklüğüdür. Vasfatuhu <gülüyor> sıfatları burada anlatılmaktadır. Tectemaat <gülüyor> fiha fadilatan burada iki değer bir araya gelmiştir. Fadilatul zikri ve fadilatul mezkuri. Yani hem zikri değerlidir bu ayetin hem de zikredileni değerlidir. Birincisi bu. Diğerine gelelim. Veliba diha fadilatul zikri fehasbu. Diğer ayetlerde ise sadece ayetin kendisi değerlidir. Tamam. Yani ayette zikredilen değerli değildir. Ne gibi? Mislu ıssat-ı kuffari. Nedir? Kafirlerin anlatıldığı hikayeler. Ve leyselil mezkûri fîhâ fâdlû vâml Bu da zikredilenin hiçbir değeri yok. Niye? Bu da zikredilenler kim? Şeyler, kafirler. وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالْصِفَاتُ كُلّهَا مُسْتَوِيَتٌ فِي الْعَظَمَةِ وَالْفَدِّ Yine başta söylediğimiz mantık Allah'ın isimleri ve sıfatları içinde yeterlidir. yücelikle ve değer hepsi aynıdır. Yani aralarında bir ayrım yapılamaz. Şu sıfatı, şu ismi daha değerli, bu, değer, bu daha değersiz diyemeyiz. لَا تَفَاوْتَ بَيْنَهَا Aralarında bir üstünlük ilişkisi kurulamaz. Evet. Ve Kasımun ve Tahirun ve İbrahimu bunlar kanu beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir bunlar? Hazreti Peygamber'in oğullarıdır. Ve Fatıma tu ve Rukeyyetu ve Zeynebü ve Ümmü Küsumun Bunlar da kumne cemi'an benâtu resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme sallallahu aleyhi ve alihi ve, aleyhi ve, aleyhi ve, aleyhi ve selleme Bunlar da kimdir? Ee, Hazreti Peygamberin kızlarıdır. Bunlar Hazreti Peygamberin kızlarıdır. Ve radiyya an hunne Bak dikkat ediyorsunuz arkadaşlar ümmetimle Okuduğumuz metin arasında ufak tefek farklılıklar var. Bunlar önemli değil. Allah onlardan razı olsun. Onlar da Hazreti Peygamberin kızlarıdır. Bak bunlara radıyallahu ne dendi? Diğerlerine radıyallahu demedi. Niye? Çünkü oğulları çocuk yaşta vefat ediyor. Kızları büyükken yetişkinlikte vefat ediyor. Fakat otuzunu gören yok neredeyse. Öyle diyelim. Ve kendisinden sonra Hz. Fatıma vefat ediyor. 6, 6 ay sonra. Yani daha 30'unda değil, öyle değil. Evet. Ve iza eşkele alel insani şeyun. Eğer bir şey insana zor gelirse, çözümlemesi zor geliriz. Min dakaiqi ilm-i Yani tevhid ilminin kelam ilminin inceliklerini anlamak bu noktada herhangi bir şey insana zor gelir ise, fe innahu yambagi ona gerekir. en yar teki de filhali mahve sevau indallahi tal. Yani şu hal üzer olması lazım. Yani bir şey daha çözümleyememiş ama şu hal olması önemlidir. Yani Ya Rabbi senin katında sana göre doğru olan neyse ben ona inanıyorum. Bunu bir böyle bir inanç halinde olması lazım. Ee, ne zamana kadar? İla en yecide ilmen alimen demiş, alimen değil, ilmen feyesel ee, yani ona dair bir bilgi, tamam o, o karşılaştığı problemi çözecek bir bilgiye ulaşana kadar böyle inanmadım. Yani ben doğru neyse ben ona inanıyorum. O ilmi de bulduğu zaman zaten artık onu bir hakiki hale getirmiş oluyor, değil mi? فَيَسْأَلْهُ فَيَسْأَلْهُ Onu hemen talep etmesi gerekir. وَلَا يَسِعَهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ Bunu geciktirmemesi gerekir. Yani bu bilgiye ulaşmayı, yani bu noktada araştırma, yani doğruyu bulma duygusunun amacının, gayretinin her zaman insanda aktif olması lazım diyor. Bunun geciktirilmemesi gerekir. وَلَا يُعْذَرُوا بِالْوَقْفِ فِيهِ Yani kul bu konuda düşünmemek ve mazur görülemez. Yani düşünmek zorundadır. İşte, ya çok zor konu, düşünmesi de olur, mazurdur denemez. وَيَقْفُرْ اِنْ وَقَفَةً Çünkü eğer düşünmezse tamam mı eğer düşünmezse konuyu enine boyuna almazsa küfre girer. Bu şeyin sonucu budur. Onun için dikkat etmesi gerekir diyor. Evet. Son paragrafımız arkadaşlar haberul miraci hak Bak burada şeyde geçmiyor dikkat ederseniz. Ve men hu fehve muhtediun dalyun. Evet ha, pardon burada geçiyormuş. Yukarıda ifade etmiş. Neyse. Miraç haberi haktır. Kim bunu reddederse o sapkın bir idatçıdır. Ve hurucu teccali ve yecûc ve mecûc'un ortaya çıkması. Deccal'in ortaya çıkması, Yecûc ve Mecûc'un ortaya çıkması. Ve tulû'u şemsi min mağribihâ. E, güneşin batıdan doğması. Ve nüzûlu İsa aleyhisselam min'es-semâi. Hazreti İsa'nın gökten inmesi vesaire alamati yevmil kıyameti alam ma verd bihil ahbarus sahihatun yani sahih haberlerde geçtiği üzere diğer kıyamet alametleri hakkun kaynun bunlar gerçektir olacaktır vallahu taala yehdi men yesha ila sıratil müstakim allahutaala ee, dilediğini doğru yola iletecektir. Evet arkadaşlar böylece fıkıh ekberi de bitirmiş olduk. Haftaya inşallah Risalet-i Ebi Hanife ila Osman el Betti, alim ehli vasreti radiyallahu anh yani Osman el Betti'ye yazdığı mektubu okuyacağız.